Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hoş geldin. AYT 2023 Hedef Full Matematik kampında sevgili arkadaşlarım Türev'in ikinci videosundasın. Ee, Türev videosu yani birinci dersimiz, birinci videomuzda sevgili arkadaşlarım. Neler öğrenmiştik? Demiştik ki bir, Türev'in limit tanımı, Türev'in ne demek olduğunu öncelikle adam akıllı anlamıştık. Daha sonrasında polinomların Türev'ine geçmiştik ve... Videomuzun süresi aşırı derecede uzun olmasın diye şurada bırakmıştık örnek 11'de ve örnek 12 ile şimdi bu videoda devam edeceğiz. Yine iki sayfa işleyeceğiz arkadaşlar kitabımızda. Bu iki sayfadan sonra da bakın şuradaki e, kısımda bu dersi bitireceğiz artık. Daha sonrasında senden rica bu konu tam olarak net olarak otursun istiyorsan aklına lütfen bu 27 örneği güzel arkadaşım otur tekrardan bu videoyu bitirdikten sonra ee, tekrar et en ince ayrıntısına kadar tekrar et bir kere çöz sonra bir daha çöz sonra bir daha çöz tekrar et ki unutmayasın tamam şimdi başlayalım bakalım şuradan 12. örneğimizde kalmıştık çözüme hadi gelin hep beraber dersimize geçelim Evet 12. örnekte kaldığımızı söylemiştim örneğimizde yaklaştırdık ve çözümümüzü yapalım artık şu yukarıdaki lambalar da sevgili arkadaşlarım sonuna kadar geldi yani beraber 60. videoyu falan çekiyoruz ee, artık 87 video olacaktı yani toplam sevgili arkadaşlarım 27 videomuz falan kalmış konular bitecek ee, umarım sen de oradaki lambalar tükendikçe ee, Konularınız senin de kafanda o lambalarla da sönüyordur inşallah Daha doğrusu buradaki lambalar söndükçe Senin kafandaki lambalar yanıyordur diyelim Evet 12. örnek F türev 2 soruluyor Hadi bakalım Türev alacağız ya bundan daha kolay ne olabilir ki F türev x eşittir 4'ü başa atarsam Çarpı 4 olacak ya bak 4'ler zaten gidiyor Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım sadece 3 kalır Çarpı x küp kalır bakın yukarıda da Şurayı da biraz altıyoruz. 3'ü başa attım. 3'ler gidecek. Eksi 4 çarpı x kare kalacak. 4x'in türevi 4'tü. Eksi 9'un türevi 0'tı. Türevimiz buymuş. Benden ne istemiş? F türevi 2'yi bul demiş. Yani 3 çarpı 2'nin küpü. Eksi 4 çarpı 2'nin karesi artı 4. Pekala. 2'nin küpü 8'dir. 3 kere 8 24 yapar. 2'nin karesi 4'tür. 4 kere 4 16 yapar. Artı bir de 4'ümüz var. 24'ten 16 çıktı. 8. Artı bunun üzerine 4'ü eklediniz. Cevap 12 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam. 13. örnek. F'i, h'ı ve g'yi vermiş f türev 0 soruluyor. Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Şimdi rahat ol. Rahat ol. F'in türevini sorduğu için f'in türevini bulacağız. Şimdi bulalım. F türev x eşittir. x küpün türevi 3'ü başa attınız. 3x kare geldi. Şimdi hx'in türevine e, kolay h türev x. Değil mi? Eksi x, x karenin türevi 2x. 2x'in türevi 2, 5'in türevi 0. F türev buymuş. Ama bana ne gerekiyor? H türev x gerekiyor arkadaşlar. Pekala. H türev x'i de bulalım. H türevi x eşittir. Alıyorum türevini. X karenin türevi 2x. Gx var burada. Gx'in türevine g türevi x. Artı 2x'in türevi 2, 1'in türevi 0. H türevi x de buymuş. Şimdi bana ne lazım? G türevi x de burada vermiş. O zaman g türev x'i şurada bulalım hemen. G türev x eşittir. 3x'in türevi 3. Bak g türev x kaçmış? 3'müş. Demek ki arkadaşlarım şurası 3 olacak. Yani h türev x neymiş? 2x artı 3 artı 2'den 5'miş. Yani şuradaki maviyle gösterdiğim kısım şuraya eşitmiş arkadaşlar. O halde ben f türev x'i baştan yazmak istiyorum. F türev x 3x kare. H türev x neydi? 2x artı 5'ti. 2x artı 5. Devam ediyorum. Eksi 2x artı 2. Bakın buraya. Artı 2x ile 2, eksi 2x gider. Geriye ne kalır? 3x kare artı 5 ile 2'yi topladığınız 7. İşte bu f türev x. Benden ne istenmişti? F türev 0. Yani x gördüğüm yere artık 0 yazacağım. Bu da 3 çarpı 0'ın karesi artı 7'den. tabii ki cevap 7 gelecektir arkadaşlarım. Doğru cevabımız 7 idi. Örnek 14. fx'i vermiş bize f türev 1'i vermiş, f türev 2'yi vermiş. a artı b toplamı soruluyor. Şimdi f türev x'i bir elde edelim bakalım. Çünkü f türev 1 ve f türev 2 verilmiş bize. Dolayısıyla f'in türevini bir elde edelim. 2x küpün türevi 6x kare yapar. Artı ax karenin türevi 2'yi başa atarsanız 2ax gelir. b x'in türevi b'dir. 2'nin türevi 0. Şimdi f türev 1 sevgili arkadaşlarım 6 artı 2a artı b'dir. f türev 2'de. de Yine x gördüğün yere 2 yazarsam bu sefer. 24 artı 4a artı b'dir. Şimdi şu kaçmış arkadaşlar? 11. Bu kaçmış? 37. Alttakinden üsttekini bir çıkaracak olursanız. Bakın b'ler gidiyor. B'ler gittikten sonra 24'ten 6 çıktı. 18. 4a'dan 2a çıktı. 2a. 37'den 11 çıktı. Ne kaldı? 26 kaldı. 18'i sağ tarafa davet edelim. 2a eşittir. 8 olur. A eşittir 4 olur. Şimdi A4 ise getir herhangi bir tanesine yerine yaz. 6 artı 2 kere 4 8 artı B eşittir 11'miş bakın. 6 ile 8'in toplamı 14. 14'ü sağ tarafa atacak olursanız B de buradan 11-14'den 3 gelir. Bizden A artı B istenmişti. A'yı 4 bulduk. B'yi de 3 bulduk. Toplarsanız cevabın 1 olması gerektiğini tabii ki görebiliriz. Ve devam 15. soru. Reel sayılardan reel sayıları tanımlı bir f fonksiyonu varmış. fx'in kuralını da vermiş bize. x kare artı 5x eksi 23 biçimindeymiş kuralı. Buna göre fx'in f türevi x'ten küçük veya eşit eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır. Bakın bildiğiniz eşitsizlik sorusu. Ama sırf şundan kaynaklı türev sorusu haline geliyor. Peki o zaman fx'in ben x kare artı 5x eksi 23 olduğunu biliyorum. 23 olduğunu biliyorum. Küçük veya eşittir dedim. Şimdi bana f türev x lazım. Alalım bunun türevini. 2x artı 5 yapmaz mı arkadaşlar? Yapar. O halde artık gerisi basit. Bunları sol tarafa toplayalım. x kare artı 3x. Bakın 5x 2 xten geldi. Eksi 28 küçük veya eşittir 0 dedim. Çarpanlarına ayıracağım tablo çizeceğim. x'e x artı 7'ye eksi 4. Çarptım eksi 28 topladım artı 3. O halde benim köklerim eksi 7 ve artı 4'müş. Bunun için bir tablo oluşturacağım. Tablonun ayaklarını çizdiniz. Eşitlik olduğu için burada içlerini dolduruyorsunuz. X karenin kat pozitif olduğu için artıyla başlıyorsunuz. Eksi ve artı diyorsunuz. Bizden istenen bölge sıfırdan küçük veya eşit olan bölge olduğu için de şu kısmı tarıyorsunuz arkadaşlarım. İşte kaç tane X tam sayı değeri sağlar diyor ya. Burada kaç tane tam sayı değeri varsa o kadar. İlk sağlayan eksi 7 son sağlayan 4 olduğu için Son terim eksi ilk terim artı 1 olarak yazarsak cevabı buluruz. Doğru cevabımız 12 tane tam sayının bu eşitsizliği sağladığı yönünde. 15. örneğimizde çözdük. Geçtik 16'ya. Px bir polinom olmak üzere. Px ile P türev x'in toplamı 2x² artı 9x artı 8 olduğuna göre. P türev 3 kaçtır? Şimdi bak güzel kardeşim. Sen Px'i x üzeri n seçersen P türev x ne oluyordu? n çarpı x üzeri n eksi 1 oluyordu. Şimdi burada px'in derecesinin sen ne olduğunu görüyorsun. Derece px n'inci dereceden. Peki p türev x'in derecesine n eksi birinci dereceden. Hangisinin derecesi büyük? Tabii ki polinomun kendisinin derecesi büyük. Türev aldıkça derece küçülür. Peki iki polinom toplanıyorsa hangisinin derecesi geçerli oluyordu sağ tarafta? Tabii ki büyük dereceli olanın. Yani Px'i. O halde ben şunu söyleyebilirim. Px polinomu ikinci derecedenmiş. P türevi x polinomu da birinci dereceden. Hemen yazdım. Bu ikinci dereceden. Bu da birinci derecedenmiş o halde. Çünkü türevini alırsam bir derece küçültüyorduk. O halde arkadaşlar. Hemen şunu söylüyoruz. Px polinomunu oluşturmaya başlayalım. Px polinomunun içerisinde mutlak surette 2x kare vardır. Sebep? Çünkü bunun içinde ikinci dereceden bir ifade yok. Artı ax... Artı b diyorsunuz. Geri kalanını bilemeyiz. Peki bir de p türev x'i bulalım. Al bunun türevini. 4x artı a. Bakın kendi elde ettiğimiz, kendi kafamızdan ürettiğimiz polinomun polinoma göre türevini de bundan elde ettik arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi ne demiş bize? Bu ikisini toplarsan demiş. Yani şu ikisini toplarsan demiş. Şunu elde edeceksin. Hadi toplayalım. 2x kare artı 4x artı ax. Artı bir de b'miz var. Eşittir. 2 x kare artı 9 x artı 8'e eşitmiş. Bakın arkadaşlarım burada gördüğünüz üzere 2 x kareler zaten sağ soluğu birbirini götürüyor. Şu kısmı x parantezine alırsanız 4 artı a. Bakın şu şekilde x yapacaktır. Burada ne var? 9 x var. Yani x'in katsayısı burada 4 artı a. Burada 9. O halde arkadaşlarım tabii ki 4 artı a 9'a eşittir. Yani a kaçmış? 5'miş. Ve buradaki sabit terim olan b' de buradaki sabit terim olan 8'e eşittir diyeceğiz. Yani b de 8'miş dedik. Şimdi P türev X fonksiyonumuz bizim neydi? Şuydu. O halde sevgili arkadaşlarım artık bana B lazım değilmiş. B'yi de bulduk ama sadece ama sadece A gerekiyordu. Çünkü burası artık 4X artı 5 olacaktır. Çünkü A5'miş. Madem P türev X bu bizden istenen şey ne? P türev 3 o zaman demek ki X gördüğümüz yere 3'ü yazacağız. 3 kere 4 12 5 daha. 17 yapar doğru cevabımızın 17 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Örnek 17. fx fonksiyonu x² 7, x kare artı 7x eksi 9 gx fonksiyonu da 3x kare artı 5x eksi 7 olarak verilmiş. f türev a g türev a'ya eşit olduğuna göre f a kaçtır diye soruluyor. Şimdi f türev ve g türevi öncelikle bulmamız gerekiyor. F'in türevinde x eşittir. Hadi buranın türevini alalım. 2x artı 7x'in türevi 7. 9'un türevi 0. G türevi x için de sevgili arkadaşlar. 3x karenin türevi 6x artı 5x'in türevi 5. 7'nin türevi 0. Diyor ki a'ları burada yerine yaz. F türev a dediğimiz şey arkadaşlar. 2a artı 7 olur. X gördüğümüz yere a yazarsak eşitmiş. 6a artı 5'e. Böylelikle 2a'yı sağ tarafa fırlatacağım. 4a olur. 5'i de sol tarafa alacağız. 2 olur. Yani A kaçmış arkadaşlarım? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Çok güzel. Şimdi A 1 bölü 2 ise bizden ne istemiş? Fa. Yani arkadaşlarım X gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazalım diyor F'de. F 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 7 kere 1 bölü 2 7 bölü 2. Eksi bir de 9'umuz var. Şurayı 2 ile genişleteceksin. 1 bölü 4 artı 14 bölü 4 eksi 9 dedik. Üst taraf 15 bölü 4 oldu. Eksi bir de 9'umuz var. Yani 15 bölü 9'dan, 15 bölü 4'ten 36 bölü 4'ü çıkarsak bulabiliriz. Bu da ne yapar? Eksi 21 bölü 4 yapar. Bu da bize cevabı verir sevgili gençler. Ve çarpımın türevi. Şimdi bu aslına bakarsanız. Şimdiye kadar öğrendiğimiz türev metotlarıyla çözülebilecek e, seviyeye geldik. Yani bize çarpımın türeviyle çözülebilecek Soruları da verdiği takdirde Biz yine normal türev metotlarıyla çözebiliriz Ama biraz tabi meşakkatli olur Bu bizim işimizi biraz Kısaltan bir yöntem sadece Tamam Tabi işin içinde birazcık da ezber var ama Mantığı çok basit Şöyle iki fonksiyonun Çarpımının türevini sen merak ediyorsan Fonksiyonları çarptıktan sonra Türev al diyorsa Şunu yapacaksın Bak morla gösterdim türev alınanları f'in türevi çarpı g'nin kendisi artı f'in kendisi çarpı g'nin türevi yani sırasıyla birinin türevini alıyorsun öteki sabit kalıyor artı diyorsun ötekinin türevini alıyorsun öteki sabit kalıyor aynı şeyi yapıyorsun bu bize çarpımın türevini verir eğer bu çarpım üçlüyse yani üç tane fonksiyon çarpılıyorsa o zaman da şunu yapacaksın f'in türevi çarpı diğer ikisinin çarpımı f ile h'ın çarpımı çarpı g'nin türevi bir de haşım türevi çarpı diğer ikisinin çarpımı. Yani bunların hepsini topladığın takdirde çarpımın türevini elde etmiş oluyorsun. Şimdi alttakine bakalım. Bir tane fonksiyon vermiş. E hocam g'de olması gerekmiyor mu? Ya gerek yok. Bak sen bunu şöyle düşüneceksin. Şu birinci fonksiyon. Şu da ikinci fonksiyon. Bunlar çarpılmış mı? Çarpılmış. O zaman ben bunun türevini nasıl alırım? Birincinin türevi. 4 x küp çarpı ikincinin yani sarı kısmın aynısı. Artı Mavi kısmın aynısı çarpı sarı kısmın türevi. Yani 4x. Bak bitti. Bu kadar. Bu bana f türevi x'i verdi artık. Bunun türevi çarpı bu. Bunun türevi çarpı bu. Bu kadar basit. Örnek 19. Bakın yine şu ve şunun çarpımı verilmiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlarım? Türevini alacağız. Yerine de 1 yazacağız. Hadi. Mavi kısmın türevi. 4x çarpı sarı kısım. 3 eksi x kare. Artı mavi kısmın aynısı 2x kare artı 4 ve sarı kısmın türevi eksi 2x ve x gördüğün yere ne yaz demiş 1 hadi yazalım 4 çarpı 3'ten 1 çıktı 2 artı 2 artı 4 6 çarpı eksi 2 kere 1 de eksi 2 yapar bakın şurası 8 bakın burası eksi 12 o halde bizim cevabımız nedir eksi 12 ile 8'i toplarsak eksi 4'dür arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun cevabımız buydu ve 20. örnek mx kare 2 çarpı 2x 1 olarak verilmiş f(x) ve f türev 1 kaçmış 20'ymiş. O zaman f(m) kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar fonksiyon yine bakın iki tane fonksiyonun çarpımı olarak bize verilmiş. Önce ben bunun türevini alacağım. f türev x eşittir mavi kısmın türevi 2mx iki 2'nin türevi 0 çarpı sarı kısmın aynısı artı mavi kısmın aynısı mx kare 2 ve sarı kısmın türevi 2. Daha sonrasında f türev 1'i verdiği için burada m'yi elde edebilmek için x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yani burası 2m olur bakın burası 3 olur artı şurası m eksi 2 olur ve çarpı 2 gelir. Yani arkadaşlarım 6m artı 2m eksi 4. Bu kaça eşitmiş 20'ye. Şurası nedir 8m'dir. Eksi 4'ü karşıya atarsanız 24 gelir. Demek ki m kaçmış 3'ün ta kendisi. M'nin 3 olduğunu bulduğumuza göre bizden istenen şey ne? F3 kaçtır diye soruluyor. Peki Fx fonksiyonunda da biz zaten M'yi bulduğumuza göre artık Fx fonksiyonu da düzenli biçimde yazabiliriz. M'ye gördüğümüz yere 3'ü bir yazalım. 3x kare eksi 2 çarpı 2x artı 1 olacaktır arkadaşlar Fx. Ve bizden F3 istendiği için artık yerine yazalım. 3 kere 3'ün karesi 27. 2 çıkarırsam 25. 2 kere 3 6 çarpı. 1 eklersem 7. Bunları çarparsanız da cevabın 175 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım arkadaşlarım. İnşallah senin de sayfan bu şekilde dop doludur ve düzenlidir. Tamam. Devam edelim. 21. örnek. fx fonksiyonu x3-1 çarpı gx ve g1 de sevgili arkadaşlarım 5'miş. Buna göre f türev 1 kaçtır diye soruluyor f'in türevi sorulduğu için bu fonksiyonun türevini alacağım ben ama şurayı ayrı fonksiyon, burayı ayrı fonksiyon olarak görmekte fayda var. Hadi alalım türevini. f türev x eşittir. Mavi'nin türevi 3x kare çarpı sarının kendisi artı Mavi'nin kendisi x küp eksi 1 çarpı sarının türevi yani g türev x. f türev 1 istenmişti. f türev 1 eşittir. 3 kere 1'den 3 çarpı g1 artı 1'in küpü 1 eksi 1. E, 0 yaptı çarpı g türev 1. G türev 1'i bilmiyorum diye düşünme. Çünkü 1-1 zaten sıfırdır. Burayı komple götürür sıfıra. 3 tane g1 bize cevabı veriyormuş. Ki g1 kaçtı 5'te o zaman 3 çarpı 5'ten cevabımız 15'tir deriz. Devam 22. fx fonksiyonu x-2 çarpı x-1 çarpı x çarpı x-1 çarpı x-2 buna göre f türev 1 soruluyor bize. Bakın öncelikle dikkat edin. Bununla alakalı da bir not söyleyeceğim size. F türev x'i bulacak olursanız. x eksi 2'nin türevi 1 çarpı diğerleri. Yani x eksi 1 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 artı. Şimdi bunun türevi çarpı diğerleri. x eksi 1'in türevi 1'dir çarpı diğerleri. x eksi 2 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 artı. x'in türevi çarpı diğerleri. x'in türevi 1'dir diğerleri x eksi 2 x 1 x artı 1 x artı 2 artı x artı 1'in türevi çarpı diğerleri yani x artı 1'in türevi de 1 çarpı diğerleri bakın yazıyorum x 2 x 1 x ve x artı 2 ve son olarak x artı 2'nin türevi 1 çarpı diğerleri x 2 x 1 çarpı x çarpı x artı 1 dediniz. Bakın fonksiyonun türevini aldım. Sıra sıra, türevi çarpı, türevi çarpı diğerleri türevi çarpı diğerleri türevi çarpı diğerleri türevi çarpı diğerleri türevi çarpı diğerleri Bu bunun türevidir arkadaşlar Şimdi bizden istenen ne? F türev 1, yani x gördüğün yere 1 yaz diyor Şimdi ben x gördüğüm yere şurada 1 yazarsam, bak gösteriyorum şurada 1 yazarsam e Burası komple 0 olacaktır Şurada 1 yazarsam, şurası komple 0 olacaktır Burada 1 yazarsam, burası 0 gelecektir Burada 1 yazarsam, burası 0 gelecektir Lan bu ifadenin yarısından fazlası 0 geldi %80'e 0 geldi. Ne yapacağım? Sadece şurada yazmam yetiyormuş o zaman. Hadi yazalım biri 1 çarpı 1-2-1 yapar. 1 çarpı 1 artı 1 2 yapar. 1 artı 2 de 3 yapar. Çarparsanız eksi 6 geldiğini görürsünüz cevabı. O halde ben size diyorum ki bundan sonra eğer ki şuradaki 5 tane ifade verilmiş ya tabi senin karşına 4'lüsü de çıkabilir, 7'lüsü de çıkabilir, 10'lüsü de çıkabilir hiç fark etmez. Karşılık çıkarsa çıksın. Bana burada sorduğu sayı 1. Bu hangisinin kökü? Şunun kökü. O halde bundan sonra sadece şunu yap. Bunun türevi çarpı diğerlerini bul ve yerine yaz. Şunları bulmana, sarıyla işaret ettiklerimi bulmana lüzum yok. Tamam. Sadece ama sadece de ki x-1'in türevi 1 çarpı diğerlerini yaz. Daha sonrasında götür biri yerine yaz. Cevabı bulursun. Diğerlerini yazmana lüzum yok. 23. örnek. fx- A x artı b ile b x artı a'nın çarpımı olarak verilmiş. Buna göre f türev bir kaçtır diye soruluyor. Hı, hmm, hadi bulalım f türev bir. F türev ikisi bulalım önce. Birincinin türevi a çarpı ikincinin aynısı b x artı a. İkincinin e, türevi b çarpı birincinin aynısı a x artı b. Şimdi arkadaşlarım f türev bir sorulmuş bize. F türev bir nedir? A çarpı b artı a, yani a artı b diyebiliriz artı B çarpı x gördüğümüz yere 1 yazarsanız yine a artı b gelir. Ve burada a artı b parantezine alınırsa bu ifade yine a artı b gelir. Yani cevabımız a artı b'nin parantez karesiymiş diyebiliriz. Çünkü iki, iki aynı ifadenin çarpımı kareyi veriyordu biliyorsun. 24. örnek. f x eşittir 2x artı 3 çarpı x artı 4'ün karesi olduğuna göre f türev e, eksi 1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şurayı birinci ifade olarak göreceğiz. Şu kısmı da şöyle yazacaksın. X kare artı 8x artı 16 diye açarsın karesini. Karesini açtıktan sonra şuna da ikinci ifade edersin. Şurayı silebiliriz artık. Pekala. O zaman f türevi x'i bir hesaplayalım bakalım. F türevi x eşittir. Birincinin türevi mavinin türevi çarpı. ikincinin aynısı sarının aynısı. Ve artı birincinin kendisi 2x artı 3 çarpı sarının türevi. Yani 2x artı 8 Eksi 1'i de yerine yazmamız gerekiyor. F türev 1. 2 çarpı. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 8 artı 16. Artı. Eksi 1'i burada yerine yazarsam 1 gelir. Şurada yerine yazarsam 6 gelir. Burası 1'den 8'i çıkardım. 7. 16 daha 9 yapar. 2 kere 9 18'dir. Artı 1 kere 6 da 6 yapar. Toplarsanız 24 bizim cevabımızdır deriz sevgili gençler. Evet arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz bölümün türevine geçiyoruz ve 27. örneğe kadar çözdükten sonra şu kısımdan itibaren demiştik diğer videonun konusu olacak. Şimdi bölümün türevi çarpımın türevine benzer olarak sevgili arkadaşlarım burada ekstradan bir olay daha var o olaya dikkat ediyorsun. Eğer ki sen f ve g fonksiyonları yani iki tane fonksiyonun birbirine oranının türevini almak istiyorsan şunu yapıyorsun şuna yine 1 buna 2 dersek Birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci çarpı ikincinin türevi bu sefer çarpımın türevinde aradaki artıydı. Buradaki eksi olacak bölümde. Ve ekstradan alttakinin karesine bölüyorsun arkadaşlar. Bakın karesine bölüyorsunuz. Dikkat edin. Çoğu öğrenci bunu unutur. Yukarıyı doğru hatırlar ama alt tarafı gx olarak yazar. Ona dikkat et gx'in karesine bölüyorsun. Mesela şuna bakalım. Şuna birinci buna ikinci derseniz. F türev x'i bulalım. F türevi x. Birincinin türevi bir çarpı ikinci eksi birinci çarpı ikincinin türevi ikinci türevi bir bölü alttakinin yani ikincinin karesi diyoruz arkadaşlar. Üst tarafı da düzenleyeceğiz. Bak şurası x eksi 4 gelir. Şurası da x artı 2 gelecek zaten. Eksi var önünde çıkarırsan x'ler gidiyor. Eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 yapıyor. Eksi 6 bölü x eksi 4'ün karesi bizim fonksiyonumuzun türeviymiş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 26. örnek için sağ üst taraftayım. Bu fonksiyonun türevini al ve yerine de 1 yaz demiş. Hadi bakalım. f türev x eşittir. Şu birinci, şu ikinci. Birincinin türevi 4x çarpı ikinci eksi birinci sabit 2x kare artı 3 çarpı ikincinin türevi 1 zaten. Bölü alttakinin yani ikincinin karesi diyoruz. Daha sonrasında x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz yani 4 çarpı eksi 4 eksi 5 çarpı 1 bölü 1'den 5 çıktı eksi 4 karesi 16 bakın şurası eksi 16 eksi 5 daha kaç yapar eksi 21 bölü 16 bize cevabı veriyormuş ve artık son sorumuz 27. örneğimiz f fonksiyonunu x kare artı 3'ün gx e oranı olarak vermiş G2'nin 3 ve G türevi 2'nin eksi 2 olduğu bilgisini de verdikten sonra F2 ile F türevi 2'nin toplamı sorulmuş. Öncelikle F'in türevinde x'i bir bulmam gerekiyor benim. Kesir çizgimi attım bölümün türevi uygulayacağım. Şimdi sırasıyla yazalım. Üsttekinin türevi 2x çarpı alttakinin aynısı eksi. Üsttekinin aynısı çarpı alttakinin türevi ve son olarak alttakinin karesi dedik. Şimdi bizden tabii ki doğal olarak f türev 2 ihtiyacımız olduğu için bunu istendiği için x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor. O halde arkadaşlarım 2 kere 2 4 yapar bakın 4 çarpı g2 eksi 2'nin karesi 4 3 ekledim 7 çarpı g türev 2 dedim alttakinde de g, g kare 2 var. Şimdi dikkat edip bana zaten g2'yi vermişti 3 dolayısıyla g2'nin karesi yani 3'ün karesinden burası 9 olur. G2 3'de arkadaşlarım 3 kere 4'ten burası 12 olur. Eksi var arada. G türev 2 de 2 idi. Bak burası eksi 2 ise şurası eksi 14 gelir. Önündeki artıyla beraber artı 14 olur. 12 14 daha kaç yapar? 26 yapar. Bir de aşağıda ne var? 9 var. Şimdi f türev 2 dediğimiz şey 26 bölü 9'muş. Tabii bir de ne lazım bize? F2. F2'yi bulmak için de direkt x gördüğümüz yere f fonksiyonunda 2 yazacağız. Bu da 2'nin karesi 4 artı 3'den 7 bölü g2 yapar g2 3'tü dolayısıyla 7/3 yapacakmış arkadaşlarım burası da. 7/3 ile 26/9'un toplamı bize cevabı verecek. Tabii ki burayı 3 ile genişletelim. 3 kereydi 21 yapar. 21 ile 26'nın toplamı ne gelir? 40. 21 ile 26'nın toplamı 47 gelir Bölü /9 bize cevabı verecektir sevgili gençler. Evet. f(x)'in eninci dereceden kuvveti biçimindeki fonksiyonların türevine sevgili arkadaşlarım bir sonraki videomuza geçeceğiz. Bu 27 tane örneği çok ama çok detaylı biçimde tekrarını yapıyorsun. Bak unutma. Anlatmıştım ya bir tane öğrencim var beraber çalışıyoruz diye ona da aynı şeyleri söylüyorum. Masa başında beraber çalışırken ona da aynı şeyleri söylüyorum. Ona da aynı ödevleri veriyorum. Sadece onunla yan yana olduğumuz için işleri daha kontrol altında tutabiliyorum. Aynı kitaptan ders işliyoruz. Sizlere de aynısını yapıyorum arkadaşlarım. Öyle bir ayrım gayrım yok. O yüzden o söylediklerimi yapıyor ve başarıya ulaşıyor. Tamam. Sizler de aynı şekilde. Başarıya ulaşmanız için illaki sizin ödevlerinizi benim kontrol etmeme lüzum yok. Sadece ama sadece benim söylediklerimi, benim verdiğim ödevleri yapın. Emin olun sizler de başarıya ulaşacaksınız. Bu bu kadar açık ve net. Üçüncü videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.